başlıyor. Dolar 18,32 euro 18,066 9,86,12 Borsa 3.246 ve Bitcoin 18,955'le gün düşüşle kapattılar. Eşi ve 1.5 açındaki uyu kızını öldürmüştü ve den ceza belli oldu. Adamlaşar TOK gibi yerli otomobil içinde de kolaylık istiyor. TOK'un konsept akıllı cihazı Gal Galaport'ta görücüye çıktı. Marmaris'teki yangına giden Rus helikopter düştü. 2 kişi öldü. 5 kişi yaralanmış. NATO'ya gelen sekreteri Stomberg'ten Rusya lideri Putin'in her türlü silahı kullanılır sözüne tepki nükleer savaşı kazanamaz dedileri. Sefo ve Ufuk Bey Demir arasında gerilim çıktı sosyal medyada kapıştılar. Okumakta zorlanacaksınız dünyada yaşadığı tahmin edilen karınca sayısı ve toplam ağırlıkları şaşkına çevirdi. MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa milletvekili Akçay'dan altın masaya sert sözler geldi. Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız denildi. Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu. Tepki sözleri arka arkaya geldi. Ve bu haberimizle gün önceden sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.